Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizden gelenlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir kez daha Özgür Çetin'le birlikte sizden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. uzatmadan sorularımıza geçelim. Çünkü bayağı bir soru var. Bu hafta bayağı var. Sorular, Çok... istekler, dilekler. Bitmiyor. Evet, <gülüyor> Sağ olsun. Şimdi YouTube'dan Elsin Boğat demiş ki abi bana yardımcı olur musunuz? Telefon yollar mısınız? Canlı derse giremiyorum demiş. Yani şimdi bu işe girdik mi? Bunun yani, sonu yok. Elsinciğim giremeyen kaç kişi vardır? Yani biliyorsun Eğitim Bakanlığı da bununla ilgili tablet dağıtımına vesaire girdi. Yani biz sana yolladık diyelim. Başka biri de isteyecek. Başka biri de isteyecek. Başka biri de isteyecek. O yüzden o işin bir de altından şimdi altından şöyle hani yani. bilemiyoruz biz gerçekten ihtiyacım var değil mi şimdi çok talep geliyor, geliyor arkadaşlar böyle o yüzden hani bu tarz taleplere yardımcı olamıyoruz kusura bakmayın. Yani bir de bu hani YouTube'dan gelmiş ya bu yorum yani nereden girdin ne yaptın falan gibi sorular da geliyor insanın evet. altına. Evet. Neyse Özgür Emre Yaltın demiş ki video için teşekkürler. Realme Watch bir ara baya fiyat düşmüştü. Şu anda 383 TL'ye bulunabiliyor. Sizce alınabilir bir akıllı saat mi? Yoksa o fiyatlara önerebileceğiniz başka saatler var mı? Bu arada benim telefonda Realme 7 Pro ondan saati de oradan almayı alayım diye düşünmüştüm. Güzel bir karar arkadaşlar. Biliyorsunuz Realme o açık süre incelemiştik. Fiyatı o zamanlar 500 lira gibi bir şeydi. 600 lira da sanki. Öyle ya? 599 lira. Çok güzel düşmüş fiyatı. Yani o fiyatlar alınabilecek en akıllı saatlerden biri. Hatta kandaki oksijen oranını falan da ölçüyordu. Biz onun karşılaştırmasını falan da yapmıştık. Hani doğru ölçüyor mu diye diğer saatlerle gayet İsabetli ölçümler yapabiliyordu. Dolayısıyla eğer Realme kullanıcısıysam da Realme Watch'u almanı tavsiye ederim. 380 küsürlere hatta alınabilecek çok da zaten akıllı saat yok. Akıllı bileklik bile zor arkadaşlar hatta o fiyatlara. Ee, akıllı bileklik yerine de bence Realme Watch alınabilir. Bir de telefon da Realme'ymiş zaten. Ekosistemi ekosistem bozulmakta fayda var. Hatta bizim bir videomuz vardı Realme ekosistem kuruyoruz diye. Evet. Orada da yani kaç parayı kurmuştuk? 1900 liraya, liraya mı? 3000 liraya. 2900 Te liraya. 2900 liraya kurmuştuk. Yani gayet makul bir şekilde kurabilirsin. Hatta 300 küsur liralara Realme'nin kablosuz kulaklığı var. Buds Air Neo muydu? Sen incelemişsin evet, abi onu. Evet. Buds ee, Air var, Buds Air Neo Neo'da var. İkisi Neo incelemiştik galiba. Ucuz incelemişti. olan Neo'ydu. Yani Neo'yu da alabilirsin. Gayet güzel, verimli bir ekosisteme kavuşmuş olursun. Kısacası o fiyata bence Realme Watch'tan başka alma. Özgür İslam. Hep özgürlerden geliyoruz. Hani özgür, valla öyle yazmış bilmiyorum. Youtube'dan gülüyoruz. Tanıklara mı yazını yazdın? <gülüyor> Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Oppo hoç aldım ve Samsung cihaz kullanıyorum. Fakat saatten uzaklaştığım ve tekrar yakınlaştığımda direkt bağlanmak yerine hem saatten hem telefondan kod onaylamamı istiyor. Ne yapabilirim? Bu sorunu nasıl çözebilirim? Şimdi Aleyküm, arkadaşlar... Aleyküm selam diyelim önce. Bunu size biz en başında da söyledik aslında. Dedik ki hani Android saatler Android cihazlarla uyumlu. Fakat hangi telefonu kullanıyorsanız o markanın saatini almanız daha iyi. Niye dedik? İşte bu tarz sorunlar yüzünden dedik. Evet. Yani Samsung'da yapıyordur bu sorunu. Belki Xiaomi'de yapmıyordur. Ben mesela kardeşime vermiştim. Bende de Oppo Watch var. Biraz kullandı mesela o. Onda Xiaomi var. Herhangi bir sıkıntı olmadı dedi. Hani kopma etme, elinden kop girme gibi bir sorun yokmuş. Ama Samsung'ta var mesela. Keşke Oppo Watch yerine Samsung'un bir saati alsaydın. Ha, çünkü var. da yani Galaxy Watch vesaire ki 2000 liralar seviyesine var diye Evet aynı paraya olur ha. yani. Belki hediye falan gelmiştir. Belki yani. ha, o sonra. aile mesele de dediğim gibi ya. hani. Hangi telefonu kullanıyorsanız ya da telefondan memnun değilsen Oppo'ya geç. Oppo'nun cihazları da güzel. Ben de mesela Reno 3 Pro var, Oppo Watch var, kulaklığım da Oppo Ear. Şey, Oppo'un bir video çekelim bakalım. Doğuble bir ekosistem kurma Hı. olayını çekelim ona. Volkan Karaş, Karakacho oldu demiş ki samimiyetiniz, doğallığınız ile takdire değer kanallardansınız emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz demiş. kendisine. Emre Konca demiş ki abi selamlar sizi tekrar rahatsız ederek bir şey soracaktım. 5000 TL bütçeyle her şey sıfır olacak şekilde Android güncel bir telefon. Kalan parayla da kablosuz kulaklık artı bileklik. <gülüyor> Az önce söyledim. <gülüyor> iOS tarafında sıfır e en güncel olarak sadece S2020 mi? Evet 5000 liraya ANC yani, alırsın. <gülüyor> alamazsın olamazsın. hatta yani. Hangisini önerirsiniz Ve özellikle birinci derseniz? orada hünajans telefon ve diğer aksesuarlar ne olur? Bir iki soru e, demiş söyleyeyim. herhalde. demiş ki 5000 liraya ben Android telefon, kulaklık, bileklik şey mi alayım? Kulaklık yani bir ekosistem mi kurayım yoksa sadece iPhone SE mi alayım? Bence birinci seçenek daha mantıklı görünüyor. Ya yani çok böyle Apple'a bağlılığın yoksa ne bileyim evde Mac falan kullanıyorsundur. Apple TV vardır. Tamam eyvallah. Hani daha önce de Apple kullanıyorsundur evet. aga. iOS'ten devam et diyebiliriz 5000 liraya ama öbür türlü bakacağımız zaman Şimdi Android güncel bir telefon bak az önce cevapladığımız soruda arkadaşlar da Realme 7 Pro vardı mesela gayet güzel bir telefon. Realme 7 Pro yani hani işletim sistemi olarak olsun, Yonga seti Tönümü olarak, olarak olsun, olsun, kamera vesaire gayet güzel. Aynı şekilde Oppo'nun da geçtiğimiz günlerde tanıttığımız bir modeli vardı. A73. A73 aynen. O da güzel bir telefon, tasarım falan da çok farklı. 2500 lira gibi de bir etiketi var. Bak o telefonu alırsın 5000 liraya. Oppo Watch gayet güzel bir akıllı saat kavuşsi ekran falan ki bence Hani Android tarafındaki en güzel en akıllı saatlerden, saatlerden bir biri tasarım olarak onu alırsın. 4400 lira yaptı. Üzerine de 600 liraya bir tane Oppo kablosuz kulaklık alırsın. Ki var ee, o yuvarlak gibi Enco W31'di galiba. Evet, evet. Alabilirsin yani ve ekosistemini kurmuş olursun. Ben bu şekilde karar vermeni tavsiye ederim Emre. Ama Realme'de de kurabilir bu arada. Realme'de de kurabilirsin evet. hatta daha da ucuza daha gelir. Daha Realme işte arkadaş almış 380 liraya kadar düşmüş fiyatı. Ee, Kulaklıkta o civarlarda. 700 lira. Ee, Realme'in 7 da 4200 lira kalıyor geriye. Realme'in 7 o kadar değil zaten. 3000-3500 lira falan olsun. Üzerine Hadi, para da kalır da. yani. Yani üzerine At. başka şeyler bile yaparsın. Bu arada bir sorun devamı da vardı onu okumadık. Oyun oynayan biri değilim. Öğrenciyim. Fiyat, performans ve uzun, uzun ömürlü olarak önerilerinizi A bekliyorum. Ancak birinci seçenek de sana tamam. çok geniş bir yer fazla yani. Çünkü iOS'ta arkadaşlar sadece telefon alabilirsin. Saat mat alamazsın o parayı. Ki demez yani artık. Yani kavisli ekranlar gelmiş noktada. Evet yani ya, ne yok, klasik telefonu... biliyorsunuz arkadaşlar küçücük. senin telefon şeyinin tasarımı, ekran küçücük. Telefonun <gülüyor> bataryası yine bir buçuk gün gidiyor. Hızlı şarj yok. Yani şu telefonu tane şarja takıyorsunuz ki bu geçen senenin telefon neredeyse. Yani takıyorsun arkadaşlar hızlı şarj anında %20, %30 şarj oluyor. Evet. Hele Huawei Mate 40 Pro geldi bize mesela. Tabii o fiyatı yüksek bir telefon ama onda mesela hızlı şarja takıyoruz. 10 dakikada %40'lara şarj vurduruyor yani. Apple'ı takıyorsun. Bekliyorsun sonra işte. <gülüyor> Yiğitcan Hakkari demiş ki biz orada buradan sorayım. Gm20 incelemesi gelir mi? Pro'yu incelediniz, General Mobile'in Instagram sayfasına yazsam test ürünü vereyim mi size? Vallahi yazın arkadaşlar. Biz test biz ürünü geldiği zaman... İstedik de vermediler. Zaman, Yollamadılar yani. İstedik vermediler. Sen, sen şoförsün. Sen ]cık. şoförsün. <gülüyor> <gülüyor> Valla biraz öyle oldu ama vermediler. İsteyin yani Yiğitcan. Yiğitcan bizim sağlam takipçimiz evet, sağ olsun. İğitcan. Selam ben söylüyorum kendisine buradan Yiğitcan'a. İsteyin yani. Biz de istedik vermediler. Bize yok dediler falan filan. De Emre Turukosa demiş ki Osman abi sen bilgisayar hocası olmuştun. özel şeyi O bırakmadım. Devam ya Osman Hoca. Yani. Gençler yani YouTube'da 2-3 şurada yayın yapıyoruz diye öğretmenle bırakacak halimiz yok. yok yani. ha, çok iyi para kazanıyor ayrı da falan dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'dan gelmiş soru. Mantar Evlat demiş ki Apple Watch Türkiye'ye gelir mi? Bir devamı var sorun. O soru Gelecek şey. mi? Nedir işinizi? Hani şu fotoğraf çeken. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar fotoğraf çeken Apple Watch'ı o bir tane şey aksesuar takıyorsun Apple Watch'a. Şey ee, Kordon üzerinde bir aynen. kamera var. Kordon üzerinden bağlanıyor şeye. Öyle fotoğraf çekiyor. Yani onu Amazon'dan yerlerden falan ki. Çiftçeye gelmez falan, o. Yurt dışından almanız lazım. Zaten o Apple menşeli bir ürün Büyük değil. değil. 3. Yani parti bir üreticinin ürünü. Evet. Hani böyle Amazon'dan falan satın alırsanız gelir de bence çok yani gerekli bir şey derseniz ya kim saatinden fotoğraf çekiyor ki ya telefonla çekiyor Bir de sıkıntılı çekiyor. bir şey o yani. Hani Mesela şeyin ilk jenerasyon modellerinde vardı Samsung'da vardı. Samsung Kaldırdıktan sonra kamerayı. çünkü verimli değil arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi onun kamerası galiba hatta. Evet. Yani bir de kişisel güvenlik problemleri oluşturuyor. Şimdi bazı yerlerde telefonla fotoğraf çekmememiz gerekiyor veya Ya tabii canım saatte olunca yani şöyle ben yürüyorum. seni şuradan tık tık çeksem ne ay Sapık sapık işlere girilebilir o yüzden gerek yok. Şimdi bunu ben okuyayım. E, merhaba diyor e, Ajans Medya. Ender de olsa aşağıdaki kripto haberi para haberini yapmıştınız. E, o haber de e, Steve Wozniak'ın bir para bilimi çıkmış oydu. Özgür Bey bu kripto paradan siz aldınız mı tavsiye eder misiniz? Arkadaşlar biz tavsiye, yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Bu kripto para işte sıkıntılı işler. Hani alırsınız, zarar ederseniz, kar ederseniz orasını bilemeyiz. Biz sadece haberini yaptık ki çok fazla yapmıyoruz farkınızda olduğunuz gibi. O Bitcoin, Bitcoin işleri Ama mesela, son zamanlarda çok reklam çıkmaya başladı ya. E, çünkü Şeyler arttı. 20 bin, Hadi, dolara, falan. <gülüyor> <sürekli çıkıyor. gülüyor> 20 bin dolara yükseldi şimdi bitcoin'in değeri falan. O yüzden şey arttı ama öyle dışarıdan göndüğü gibi işler değil onlar. Öyle hani para yatırayım ve köşeye döneyim falan risk alırsınız, ona bir şey diyemeyiz biz. Ya bu da değişik bir şey bu hani kripto para olayı. Yani ortada bir para yok. Ortada bir evet. para yok bir, hani çalınması daha kolay arkadaşlar diğer paralara göre. Bir de mesela şifrenizi unuttunuz gidiyor tamamen falan. Enteresan bir şey yani. Şimdi Facebook, Instagram sorularına dönelim. Bedbaz demiş ki, abi Ankara EOFI 11S videonuzu izledim. E, robot spunkedir bu arada. Acaba kumandadan zamanlayıcı çalıştırmak mümkün mü? Evet, mümkün. Kumanda üzerinde böyle bir saat simgesi var arkadaşlar. Ona bastığınız zaman o size saati ayarlıyorsunuz. O saatte otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Yapabiliyorsunuz yani. Melike Yusuf demiş ki Samsung'un yüzükten telefonu şarj etme teknolojisi doğru mu ne düşünüyorsunuz? Doğru arkadaşlar o teknoloji ama daha bu patent aşamasında yani patentten gerçeğe ne zaman dönüşür belli değil biliyorsunuz bu e, Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonun ilk patentleri 2014 yılında çıkmıştı telefonun çıkması 2019'u buldu yani 5 sene falan. Dolayısıyla hani o mantıklı mı mantıklı ama hani çok sürdürülebilir bir teknoloji olur mu olmaz mı orası biraz düşündürücü olur açıkçası. Yani yüzüğün içine bobin koymuşlar. Sen hareket ettikçe o kinetik enerji elektrik enerjisine çeviriyor. Daha sonra telefonu eline aldığında ki telefonunda kablosuz şarj özelliğini olması lazım. O kablosuz şarj özelliğinden telefonunu şarj ediyor. Işte ne, kadar bir güç, ne kadar güç teknolojisi? Ya tabii, o ayrı mesele de. Hani şu olur. Mesela telefonun yüzde %2'dir. Ha. Atıyorum onu yüzde on yapar, %15 on yapar. Yani a'nı kurtarır mı? Evet kurtarabilir. Ama öyle hani sıfırdan de sıfırdan hani Telefonumu şarj edeyim diyor <gülüyor> Olabilir bak güzel bir fikir aslında. Şahin İlhami demiş ki Huawei P40 Lite E modeli nasıl önerir misiniz? Biz test etmiştik onu arkadaşlar. Hani incelememize bakabilirsiniz. Detaylı inceleme var, güzel telefonu, Fiyatı da uygun şu anda. Ama dediğimiz gibi Google yok. Hani uygulama yüklerken vesaire farklı yöntemler var. Hatta onda farklı yöntemlerden yeni videomuzda detaylıca bahsettik arkadaşlar. Bir de bu Huawei Petal Search, Petal Maps gibi yeni şeyler getirmiş. Bunlarla birlikte uygulama sorununu tamamen çözmüş. Dolayısıyla hani fiyat performans bazında ben tavsiye ederim o telefonu. İsmail Yaka 14 demiş ki bize bana 4000 TL altı gün, telefon önerisi yapabilir misiniz lütfen günlük kullanım için arada sırada PUBG oynarım o kadar demiş. Çok var aslında 4000 TL altına ya yani. Ya 4000 TL altına var ya hani sana tonlarca model öneririz ama mesela 27 Pro güzel, İlk iyi atlaki. bir cihaz yani Oppo. incelemesi de var sistemizde Oppo'nun modelleri e, var. Aynen Oppo Reno4 falan var. Huawei de var. Huawei, de var, Huawei de var. Arkadaşlar şunu çok sözsüz PUBG oynar mı arkadaşlar? PUBG oynaman telefon yok artık ya var mıdır? Yani PUBG hep, her telefonda oynarsınız arkadaşlar. O da zaten şey demiş hani oyun oynamıyorum PUBG oynarım ara sıra o da o kadar demiş. Yani 4000 liranın altına hangi telefonu alsan zaten PUBG oynarsın ama kamerası falan da biraz iyi olsun diyorsan Oppo Reno 4'e falan bak diyelim ben. Ee, dediğim gibi Realme 7 Pro'da fiyat performans tarafında çok kötü bir telefon değil. Xiaomi'ye önermiyorum şu aralar. Onun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar arayüz tarafında çok fazla şikayet geliyor. Şimdi bazı arkadaşlara yazıyor benim şikayetim yok süper çalışıyor on numara falan da şikayet eden de arkadaşlar var onları görmezden gelemiyoruz ne yazık ki sayısı bir hali fazla bunların. Özellikle bu Redmi Note 9 Pro çok serisi yani Türkiye'de yani. çok bu popüler oldu ki dünyada da öyle ama adamlar çiçeğine mesela o telefonu yenilediler. Yonga setini vesairesini değiştirdiler. Ekranını falan filan yenilediler telefonu öyle satışa sundular. Bunun sebebinin ise arkadaşlar Redmi Note 9 Pro'nun ilk jenerasyonu, Redmi Note 9 serisindeki ilk jenerasyonun biraz sorunlu olması gösteriliyor. Yani ne derece doğrudur, ne derece alandır bilmiyoruz ama Xiaomi'nin dediğim gibi MIUI tarafında biraz sıkıntıları var onları aşması gerekiyor. O yüzden ben şimdilik demiyorum kimseye Xiaomi haldeye. Mustafa Kudat demiş ki, Mustafa Kudat 17, merhaba çekilişli Simplaristan mı açıklayacaksınız? Oradan Instagram çekilişinden bahsediyor muhtemelen. Instagram'dan takip etmeniz lazım Instagram'dan arkadaşlar. Instagram'dan takip edin, biz bile çekilişi nereden yapıyorsak onun linkini koyuyoruz arkadaşlar altına. Siz de tıklayıp bakabilirsiniz. Bu konuda şeffafız biz. Ya ee, ben şey isteyeceğim izliyorum. ya, bu çekilişle gönderiyoruz ya, bu arkadaşlar bize fotoğraflarını falan atsınlar. Çünkü bazı arkadaşlarına inanmıyor. Evet. Birkaç tane yorum gördüm çünkü ben, çekiyorsunuz çekiyorsunuz kendinize çıkıyor. <gülüyor> Ya bunu Bakın Özgür Çetin, samimi söylüyorum size bu konuda çok katı. Babası da bile vermez yani. Ya babası şöyle dursun bana bile vermiyor da, <gülüyor> şu an, hani ofisteki bazı arkadaşlar diyor ben de katıldım abi çıkarsa alırım falan diyor ki çıksa bile vermem size. Evet o kadar şeyiz hani, yani. Evet. Onlara çıkartmak şöyle dursun adam şansıyla kazansa bile alamayacak yani öyle Hayır, bir şey var. Hayır zaten arkadaşlar burada şunun altını çizelim biz zaten birine hediye vermek istesek ben veririz, veririm Osman a al derim senin olsun, Ahmet senin olsun, Mehmet senin olsun. Yani bunu çekiliş olarak yapıp insanlara hani çekiliş gerek yok ya. yani ve verdiğimiz ürünler de böyle yani en topasınız en pahalısı 200 lira 250 lira hani 10 bin liralık telefon vermiyoruz ki ya da 100 bin liralık araba vermiyoruz ki. Ha verdik mesela şey de verdik kulaklık da verdik. Evet ee, hepsini yolladık. Telefon da gönderdik. Evet, hepsini yani, yolladık yani. O sıkıntı yok. Gönderdik arkadaşlar bunları. O yüzden problem yok arkadaşlar. Sıkıntı yok bizim o açıdan güvenebilirsiniz yani tek kaldı ki teknoloji okunun adresi belli şeyi belli yani. Evet. Gelin görün. Evet arkadaşlar. Bugün, bu haftaki sorular bu kadar. Bu kadar da. Bu kadar da arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sizden gelenler yine kaldığı yerden devam edecek. Sorularınızı dilerseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Ayrıyetten sitede bu haber duyurusu olarak da çıkıyor. O haberin altına yazdıklarınızı da alıyoruz biz. Instagram üzerinden soru sorarsanız oradan da alıyoruz. Facebook'tan Yetti da alıyoruz. Mi? Yetti Hayır. mi? Hayır. Twitter'dan da alıyoruz. <gülüyor> YouTube'dan da alıyoruz. Her <gülüyor> yerden alıyoruz. Bütün yani. sosyal mecraları önünüze serdik arkadaşlar. İstediğiniz yerden yazın ama nereden yok? TikTok yok. TikTok'tan yazmayın oradan. <gülüyor> TikTok, <'u> kullan <gülüyor> TikTok kullanmıyoruz. TikTok'a daha girmedik arkadaşlar. Yani TikTok hariç bütün sosyal mecralardan yazabilirsiniz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Ayrıca sizden ufak bir ricam da var. YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olun diyorum sizlere. Olmazsanız da tabii ki canınız sağ olsun diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.